Evet, oran hakkında bir iki şey öğrenelim. Oran, aynı cinsten iki değerin nicelik bakımından karşılaştırılmasına denir. Bu yüzden oranla ilgili birkaç örnek yapmak gerek ki e, konuyu daha güzel kavrayasınız. Evet, güzel bir örneğimiz var. Diyelim ki 10 atım ve 5 köpeğim var. Keşke. Evet, 20 tane kedi alırdım o çiftliğe. E, şahane olurdu. Neyse. 10 atım ve 5 köpeğim var. Ve biri gelip... Atların köpeklere oranı nedir diye sorduğunda, kaç ata karşılık kaç köpeğin yani kaç atım var, buna karşılık kaç köpeğim var onu bilmek istiyor derdim. Böylece her 10 ata karşılık 5 köpeğim var diyebilirdim. Ve atların köpeklere oranının 10'a 5 olduğunu söyleyebilirdim. Veya bunu kesir biçimine gösterebilirdim. Mesela atların köpeklere oranının 10 bölü 5 olduğunu da söyleyebilirim. Veya oran ifadesini yazar 10 bölü 5 diyebilirim. Bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor. İlk yazdığım sayı, üste yazdığım sayı, atların sayısı. İşte atların sayısı. Köpeklerin sayısına gelelim. Bu da köpeklerin sayısı. Veya bu, veya bu. Evet, hepsi köpeklerin sayısına denk geliyor. Bunların hepsi nicelik karşılaştırmasında kullandığımız ifadelerdir. Yani oran ifadeleridir. Şimdi her 10 ata karşılık 5 köpeğimin olduğunu söyledim, ama bunun anlamı ne? Bu, her 5 ata karşılık 1 köpeğim, düzeltiyorum, düzeltiyorum, her 5 ata karşılık 1 köpek değil, her 2 ata karşılık bir köpeğim var demek. 5 köpek için 10 at varsa, bu, her bir köpeğe karşılık 2 atın olduğunu gösterir, değil mi? Veya her iki ata karşılık bir köpeğin olduğunu. Şimdi buna yoğunlaşalım, buraya dikkat edelim. Her iki ata karşılık bir köpeğin var. Ama buraya nasıl geldik? Ona 5 oranından 2'ye 1 oranını nasıl elde ettik? Bu iki sayıyı bölen en büyük sayının ne olduğunu bulmayı deneyebiliriz mesela. Bu iki sayının ebobu ne? Ebob, yine geldik. Sadece bu konu üzerine bir videom var, mutlaka seyredin. Bu iki sayıyı da bölen en büyük sayı 5'tir. Yani her iki sayıyı da onu da 5'i de 5'e bölebiliriz. Ve bu böylece bu oranı sadeleştirmiş olursunuz. Ve eğer bunu 2 bölü 1 ya da 2'ye 1 olarak yazarsam, yine aynı şeyden bahsediyor olurum. Oranlar sahip olduğunuz atlarınızın veya köpeklerinizin sayısını belirtmez. Oranın söylediği, at başına kaç köpeğin olduğudur veya köpek başına kaç atın olduğu. Peki, eğer birisi bana tam, tam tersini sorsaydı, köpeklerin atları oranı nedir diye sorsaydı, peki ikisi arasındaki fark nedir? Burada atların köpeklere oranıydı bir öncekinde. Burada ise köpeklerin atları oranı. Oranı değiştirdiğime göre, köpeklerin atları oranına bakıyorum ve sayıları değiştiriyorum. Dolayısıyla, her 5 köpek için 10 at var demiştik, değil mi? Ve ikisini de 5'e böldüğümüzde köpek başına 2 at var demiştik. Yani köpeklerin atlara oranı 5'e 10 veya 1'e 2. Öyle de yazabiliriz, yani şuraya yazalım. 1 bölü 2 veya 1'e 2 olarak yazabiliriz. Genel kanı, bu yanlış değil ama, yanlış değil ama genel kanı oranları veya kesirleri olabildiğince sadeleştirmek. Birkaç örnek daha çözelim. Diyelim ki, 20 elmam, 40 portakalım ve 60 tane çileğim var. Elmaların, portakalların ve çileklerin birbirlerine oranı nedir? Şöyle yazabilirim. Elma, portakal, çilek oranı nedir? Şöyle diyebiliriz. 60 çilek için 40 portakalım ve 20 elmam var. Ve bu doğru değil mi? Elma, portakal, çilek oranının... 20, 40, 60. Evet, 20, 40, 60 olduğunu söyleyebilirsiniz ve bu yanlış olmaz. Ama daha önce de öğrendiğimiz gibi bunu sadeleştirmeliyiz. Dolayısıyla bu 3 sayıyı bölen en büyük sayının ne olduğunu bulalım. Sadece ikisini bölemeyiz çünkü oranımda 3 nicelik var. 3'ünü de bölen en büyük sayı. Peki bu nedir? 20. Eğer hepsini 20'ye bölersem her elma için 2 portakal ve 3 çileğim olur. Yani Elma, portakal, çilek oranları da 1'e 2'ye 3 evet. Ve bunu bu 3 sayının hepsini 20'ye bölerek elde ettim. 20'ye böldüm. Sanırım nasıl yapıldığını anladınız. Eğer birisi size çileklerin biraz daha aşağı yazacağım çünkü biraz daha boş alandan kimseye zarar gelmez sanırım. Evet. Eğer birisi size çilek, portakal, elma oranını soracak olursa çilek, portakal, elma Evet, elma. Bu oran nasıl yazılırdı? Her 3 çilek için 2 portakalım ve 1 elmam var. Dolayısıyla 3'e 2'ye 1. Önemli olan bir şeyleri oranlamanız istendiğinde orandaki sayılar size verilen sırada olmalıdır. Ve verdiğim bütün örneklerde size niceliklerin sayısını verdim ve oranı bulduk. Peki ya tam tersi olursa? Yani size Önce oranı söylersem, mesela size bir sınıftaki erkeklerin kızlara oranının 2 bölü 3 olduğunu söylersem, ki 2 3 olarak da yazabiliriz, her 2 erkeğe karşılık 3 kız ve her 3 kıza karşılık da 2 erkek var demektir, değil mi bu? Ve diyelim ki sınıfta da 40 öğrenci olsun. Sınıftaki kızların sayısı nedir? Yani sınıfta kaç kız var? Bu, biraz önce yaptıklarımızdan daha karışıkmış, daha karmaşıkmış gibi duruyor ama hiç öyle değil. Toplam öğrenci sayısını ve oranı biliyoruz. Ama sınıfta kaç kız öğrenci var? Peki, esas derdimiz bu. Şu an bize sorulan soru, kaç kız olduğu sınıfta. Farklı bir yoldan düşünelim. Erkeklerin kızlara oranını böyle yazabilirim. Erkekler, evet klişe renkleri kullanacağım. Ee, erkeklerin kızlara oranı 2'ye 3, evet. Böyle kalıplaşmış şeyleri sevmiyorum ama neyse sorun değil, 2'ye 3, evet erkeklerin kızlara oranı 2'ye 3. Bu her 3 kız için 2 erkek var demek. Her 2 erkek için 3 kız. Peki başka ne anlıyoruz? Bu ayrıca 5 öğrenci başına ne var? Yani 2 erkek ve 3 kız. Peki bu bize nasıl yardımcı olacak? Yani 5 kişilik bir öğrenci grubum var. Sınıfta 40 öğrenci var değil mi? 40 öğrencim var. Ayrıca, her 5 öğrenciden ikisi erkek ve 3'ü kız demek. Peki, 40'ın içinde kaç tane 5 öğrencilik grubum var? Evet, 40 öğrencim vardı, bunu morla yazıyorum. 40 öğrenci var ve grup başına 5 öğrenci var. Bu grubu sadece orana bakarak çıkardım. 5'lik gruplar var diyoruz ya, bunu sadece orana bakarak çıkardım. Her 5 öğrencinin ikisi erkek ve 3'ü kız. Kaç tane 5 öğrencilik grubum var? Bunun anlamı 8 grubum olduğudur değil mi? 40 bölü 5 eşittir 8. 8 tane 5 kişilik grubum var. Sınıfta, şimdi esas sorumuz neydi? Yine uzaklaştık. Sınıfta kaç kız olduğunu bulacağız. Her grupta da 3 kız var. Peki toplamda kaç kız var? 8 grubumuz vardı. Her 8 grup, her grubun içinde de 3 kız var. Demek ki 8 grup çarpı 3 kız. Sınıfta 24 kızımız varmış. Kız öğrencimiz varmış. Aynısını erkek öğrenciler için ne yapabiliriz? Mesela kaç erkek var? Hemen yapalım, bunu yapmanın birkaç yolu var. Her grupta 2 erkek var. Toplamda da 8 grubumuz var. Demek ki 2 kere 8, 16 tane erkek öğrencimiz var, sınıfta. Veya 40 öğrenci var diyelim, 24 tanesi kız. E, 40'tan 24'ü çıkartırsak zaten 16 kalıyor. 2 yolla da 16 sonucuna ulaşıyoruz. Evet, eğer hızlı bir yol istiyorsanız, bundan farksız olacaktır. 2 artı 3 eşittir 5. Her 5 öğrenci için, 2 erkek, 3 tane kızımız varmış, değil mi kız öğrencimiz? Peki, kaç grubumuz vardı? 40 bölü 5 eşittir 8. Her grupta 3 kız var, 8 kere 3, 24. Evet, çok Kolay oldu değil mi bu? Biraz daha zor bir şey yapalım. Oranları şey dediğim şey, çiftlik örneğine mesela geri dönelim, evet. Koyunların, hangi hayvan olsun, koyunları beyaz yapacağım, tabii ki beyaz koyunlarımız olsun, güzel güzel. Koyunların tavuklara, onun da başka bir çiftlik hayvanı, domuz, domuz diyelim, evet domuz. Koyun, tavuk, domuz oranı nedir? Koyun, tavuk, domuz oranı, güzel. 2'ye, 5'e, 10 olsun. Evet, 2, 5, 10. Güzel, fark ettiğiniz gibi daha fazla sadeleşmiyor zaten. 3 sayıyı da bölen ortak bir sayı yok. Bu koyun, tavuk, domuz oranı. Ve diyelim ki toplam 51 hayvanım var. 51. 51. Ve kaç tavuğum olduğunu bilmek istiyorum. Evet, aynı şekilde çözeceğiz. Her iki koyun için 5 tavuk ve 10 domuzum var. Yani, her 17 hayvanlık grupta neler var ve 17 nereden geldi hemen bunu da bulalım. Hemen topladık 2 artı 5 artı 10 eşittir 17 etti değil mi? Yani her 17 hayvan için, yeni bir renk seçeyim burada, 2 koyun, 5 tavuk ve 10 domuzum olacak. Şimdi kaç tane 17 hayvanlık grubum var? Toplam 51 hayvanım var. Her grupta 17 hayvan varsa, 51'i 17'ye bölüyoruz ve sonuç kaç çıkar? 3. Demek ki, toplamda 3 tane 17 hayvanlık grubum var. Kaç tane tavuğum olduğunu bulalım. Her grupta 5 tavuk vardı, bunu biliyoruz zaten. Ve 3 grup var, yani 3 grubumuz var. Her grupta da 5 tavuk var, o zaman 3 çarpı 5. Yani toplamda 15 tane tavuğum olur. Fena değil. Bütün yaptığım hepsini toplayıp, her 17 hayvan içinde 5 tavuk var demek ve 3 tane 17'lik grubum olduğu için her gruptaki 5 tavuğu bu grup sayısıyla çarpmak. Bu kadar basit. 3 kere 5, 15 dedik. Siz de aynı işlemi mesela koyunları ve domuzları bulmak için kullanabilirsiniz. Hepinize atlı, eşekli, kedili, köpekli çiftlikler diliyorum. Hoşçakalın.